Uzakdoğu'nun sağlık sistemleri, Ayurveda, hastalıkların sebebinin ağzımız ve dilimiz içerisinde beyaz olarak da biriken ama diye bilinen, bedenimiz içerisinde gezen bu zehirli, bu asitli malzemenin olduğunu çeşitli organlarda ve şey diyelim ki damar sistemlerine bunun birikerek özellikle de bağırsaklarda vücuda zarar verdiğini ve hastalıklarında bundan kaynaklandığını ileri sürer. Hipokrat yine ölüm bağırsaklardan gelir der. Yani aslında bu iki eski bilgiyi birleştirdiğimizde bir beyaz yani metal elementi ile ilgili, iki burayı kirleten beyaz bir sıvıyla ilgili, bütün enerji kanallarını ve sistemlerini üç de aslında o zaman belki tam tanım olarak yapılamayan Bunların bağışıklık sistemini zayıflatarak bedenin hastalanmasına ya da enerji akışını durdurduğundan ya da tıkadığından dolayı bir sürü rahatsızlıklara sebep olmasından bahsedilir. Şimdi tabi biz bugün çeşitli tanı yöntemleri frekanslarla ilgili olsun çok daha yeni bazı terapi sistemleriyle ilgili olsun çok daha detaylı şeyler görerek görüyoruz ki aslında bedenin içerisinde herhangi bir yer tıkandığında her yerde bu tıkanıklık meydana geliyor. Yani şunu diyemiyorsunuz ki ya şurada diyelim bir senin miden rahatsız ondan dolayı işte bu var. Hayır miden rahatsızsa bir bakıyorsunuz ki kalp ve ince bağırsaklarda bir sorun çıkabiliyor. Yani öyle aslında mükemmel bir sistem işliyor ki burada. Mesela hormonal sistemden bakıyoruz. Bizim evet, bununla ilgili, tiroidle ilgili videom da vardı hatırlarsınız. Mesela Türkçe'de tiroid bezinin adı kalkan bezi. Yani bizi dışarıya karşı savunabilen bir bez. Hastalıklara karşı, rahatsızlıklara karşı öyle şeyler üretiyor ki bedenimiz bütün bunlara karşı koruyor bizi. Ve tiroidle ilgili sorun ve problemleri olanların onun için bütün bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Hatta sadece tiroid de değil, o bölgedeki tüm enerji yani bademcikler de dahil olmak üzere Orada müthiş bir sigorta sistemi çalışıyor ve ilk gelen herhangi bir rahatsızlık ve problemde sigortalar attığında bir bakıyoruz ki buralar şişmeye başlamış, bazı rahatsızlıklar başlamış. Ya hadi gidelim biz burayı iyileştirelim. Hayır orası da tek başına değil. Bu sefer aslında daha yukarıdan bir şey devreye giriyor. Hipofiz devreye giriyor, epifiz devreye giriyor. Sizin hayata bakış açınız duygularınız devreye giriyor. Yani ne kadar engellilenmiş hissediyorsun, ne kadar kendini zayıflatılmış hissediyorsun, ne kadar güçsüz hissediyorsun, ne kadar korumasız hissediyorsun, işin en temelleri buraya kadar varıyor. Yani temel desen, içeride kendini hayat içinde korumasız hissettiğinde, önce hormon sistemleri, epifis, hipofis ve ardından kalkan bezin ve ondan sonra da timus yani bütün bağışıklık sistemini yöneten ana merkez ve o da direkman akciğer ve kalın bağırsak metal elementini yönettiği için bir bakıyoruz ki bütün bedende, işte diyem ki savunma hücrelerini idare eden, yöneten ya da doğuran işte diyem ki kemik hücrelerimiz her bir tanesi etkilenmiş ve biz dışarıdan kalkanlarımızı indirmişiz ve düşmanlarda çok rahat bir şekilde mikroorganizmalar, bakteriler, parazitler de burada üremeye başlamış. Ve şunu da görüyoruz ki eğer beden içerisinde mikroorganizmalar, bakteri ve parazitler çoğalıyorsa, bedendeki savunma sistemimiz, askerlerimiz ve polislerimiz bunlarla uğraşıp ilgilendiği için dışarıdan gelenlerle çok fazla uğraşamıyorlar ve zayıf düştükleri için de düşmana, bedeni, organları sağlığı teslim edebiliyorlar. O zaman gelin bakalım. Neden parazit oluşuyor? Neden virüs ve bakteriler böyle cirit atıyor? Şimdi birincisi şu ki arkadaşlar, eğer sizin içerisinde bir parazit frekansı varsa, yani dışarıdan kendinizi emdirme ile ilgili, kullandırma ile ilgili, yönettirme ve güdütme ile ilgili eğer herhangi bir frekansınız varsa, dışarıdan bir parazit frekansı çekebiliyorsunuz. Yani zaten içeride bu frekans varsa dışarıdan geliyor. Eğer sen varlığının, hayatının kanını bir yerden emdiriyorsan kan emiciler geliyor. Bu çok ince bir alan. Burayı fark edersek arkadaşlar duygudaki ve düşüncedeki bu iyileşme ile bedendeki genel iyileşmeyi sağlayabileceğiz. Yani şöyle, ne kadar gidin parazitleri temizlerseniz temizleyin bir bakıyorsunuz yeniden geliyor. Ne kadar virüs te temizliyorsunuz yine geliyor. Mesela bazı e, çok ultra e, cihazlar var. Frekans sistemleriyle bakterileri, parazitleri, virüsleri öldürebiliyor. Şimdi öldürüyorsunuz tertemiz beden bir iki hafta bir bakıyorsunuz ki bir ay sonra kişi gelmiş yine bunlar yani. Ne yaptın bunları ne, ne zaman topladın genesen? sen? Çünkü içeride o frekansı bırakmadı. O duygusal titreşimi bırakmadı. O zayıf hali bırakmadığı için bir bakıyorsunuz ki tekrardan dışarıdan onu yönetecek bazı frekanslar çekmiş. Bununla ilgili başka bir örnek anlatayım. Mesela bir arkadaşım vardı. Yakında bir komşumdu. Belki 10 yıllar önceydi. İşte böyle bir borç bilmem neleri vardı. Ha dedim o mu var? Hadi dedim bunu gel çözelim halledelim. İşte gittik bankadan bütün nerede ne borçları var hepsini kapattık. Çok güzel 6 ay sonra bir geldi baktık. O kredi kartları bilmem ne, iki dedi. misi daha beter olmuş. Ya hani o gün anladın bak bunları yapmayacaktın. Dışarıdan kendini kullandırmayacaktın. İşte e, artık borçtur bilmem nedir bu kredi şeylerine girmeyecektin. Ya biliyorum işte şöyle bir şöyle oldu bilmem ne oldu. Çünkü realite o haldeydi. Ve kendini dışarıdan kullandırmak ve dışarıya karşı bir şeyler vermek ve kendi canından, halinden, parasından, emeğinden birilerine fazladan bir şey vermek durumundaydı. Şimdi emin olun ki o dışarıdaki olayla bedendeki bu bakteri, parazit ve virüsün bedeni kullanması arasında herhangi bir fark yok. Biz şöyle zannediyoruz, bak bu sosyal ilişki, bu sağlık ilişkisi. Hayat bir ve bütün ve bütün olduğu için aslında sizin realitenizin yani algılama, anlayış ve duygusal durumunuzun da sağlığınız alakası var. Sen eğer kendini bedeninde korumasız hissediyorsan, Dışarıdan bir tehdit algısıyla hissediyorsan, istersen işte haberleri dinledin, bak dışarıdan virüsler geliyor, şunlar geliyor, kendini zayıf mı hissettin? Zayıflıyorsun. Ya da işte ekonomik bilmem ne olacak, ne yaparız acaba? Şimdi şöyle yapsak iş midir, bilmem ne midir, ya paramızı nasıl koruyacağız? Korumasız mı hissettin? Açık kapı buldu, girdi. Şimdi o zaman, demek ki öncelikle kendini güvenli hissedeceksin, korumanı güvenle yapacaksın. Güveneceğin yer, Öncelikle kendi gücün, sana verilen yetenekler ve bu yeteneği sana veren sistem ve o sistemin yaratıcısı ve kurucusu Allah. Sen oraya ne kadar güveniyorsan o kadar seni güvenin içerisinde sağlıklı bir şekilde götürebiliyor. Şimdi çok kişinin fazla kullanmadığı bir hadisten de burada bahsetmek isterim. Örneğin Hz. Muhammed der ki Müslüman hasta olmaz. Yani gerçekten müsli iman, Allah'a tam iman edebiliyorsa bir insan hasta olmuyor de demek isteniyor. Şimdi o zaman hastalığa kapı açan tarafımız güvenemeyen ve iman edemeyen tarafımız. O zaman bağışıklık sisteminin gücünün kaynağı neymiş? Güvenmiş. Güvenemeyen yani aslında ee, kendini tedirgin, endişede hisseden biliyorsunuz ki endişe, bedende su sistemi ve kemiklerle alakalıydı. Kemiklerin içinde üretilen özellikle beyaz kan hücreleri bütün bedenimizin korunmasında en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama sende endişe varsa o zaman bu üretilemiyor. Endişeler çoğunlukla nerede mesela üretiliyor? Bizim böbrek üstü bezlerimize. Böbrek üstü bezlerimize ne oluyor? Diyelim ki herhangi bir korku, endişe ya da Panik esnasında kortizol salgılıyor. Bunun yapacağı baskıyla demek ki su sisteminde öyle bir şey meydana geliyor ki sen burada kemik iliğine, kemik hücrelerine, kan yapımı ve beyaz kan hücrelerinin yapımına direktman olumsuz bir saldırı yapmış oluyorsun. Şimdi bakın daha şu ana kadar dışarıdan hiç şunu alalım, bunu alalım demeden sadece içerideki durumlara baktık. Şimdi tabii ki bugün Toprağımız yeteri kadar kuvvetli değil. Yapılan araştırma şöyle bir şey gösteriyor. Bundan diyelim ki yıllar önce bir tane domatesin vitaminini verebilmek için 16 tane domatese ihtiyaç var. Çünkü toprağın içinde artık o kadar mineral yok. Sürekli aynı bitkiyi, aynı sebzeyi oraya eke eke o vitaminleri, mineralleri oradan çok sağlık dinlendirmeden, biliyorsunuz ki konfeksiyon usulü artık bir tarım var. Çoğunlukla. Tabii ki bunu hakkıyla doğru şekilde yapan noktalarda var. Fakat bu eksik geldiğinde, yani onun içerisindeki çeşitli biz iz elementleri alamadığımızda bedende oluşacak çeşitli moleküller ve durumlar da meydana gelemiyor. Yapılamadığı için de bazı sağlıkla ilgili de sorunlar meydana gelemiyor. Bunun için bizim besin takviyeleri almamıza fayda var almak zorunda değilsiniz Eğer tamamen doğada o organik ve kendi yetiştirdiğiniz o nadas ve işte diyelim ki tohumundan gübresinden her şeyi kendiniz yapıyorsanız Çünkü ben geçmişte e, bu konuya çok karşı olan kişilerden bir tanesiydim hani böyle yalatıyorlar Ondan sonra diyorlar ki bak hani sen bu kadar karşıydın her şeyi doğal yiyelim şunu yapalım bunu yapalım. Aman da görüyorsun ki yok. Şeyin içerisinde, toprağın içerisinden ölçüp aldın, yiyeceklerin içerisinde o vitamini, o mineral alamadığında o zaman bunları doğru şekillerde bedene şu anda vererek bedeni takviye etmek durumundayız. Şimdi buradaki takviyelerimiz neler? Bakın arkadaşlar, biz aslında güneşli bir iklimde yaşayarak D vitamini dışarıdan hiç ihtiyaç duymamamız lazım. Ama şunu görüyoruz ki D vitamini eksik olmayan kimse yok. Bu çok mantıksız gibi görünen bir durum. Yani almamız zaten gereken bu kadar D vitamini varken demek ki burada bir sentezlenme sorunun problemi var. Evet bununla ilgili tabii ki özellikle gözlerimizden, retinalarımızdan e, bunu alıp sentezleme ile ilgili işte öğle saatlerinde olsun, e, güneşin doğum ve batımlarında bunların alınmaları ile ilgili olsun, işte... Damarlarımızın, içlerimizin, ellerimizin, kollarımızın bu güneşe temas etmesi önemli. Ama emin olun bunu yapsak da alamıyoruz. Neden? Çünkü mideyle ilgili bazı sorunlar var. D vitamininin midede sindirilememesinin en önemli özellikleri yenilen hibrit gıdalar. Bazen gluten hassasiyeti, çeşitli gıda intoleranslarından dolayı mide asidinin dengesini bozarak, bazen fazla, bazen eksik kalarak, Burada sindirimin yapılamaması. Bu demir için de geçerli. Aynı zamanda tereüt hormonlarının e, ana maddelerini teşkil eden e, sistemler için de geçerli. Burada şunu hatırlatmak isteriz ki hazmetmek Midede gerçekleşiyor. Fakat midede eğer kontrolle ilgili aşırı gerilim, güvensizlik varsa, kontrol etme ihtiyacı varsa bunları sindiremiyor. Bakın bir taraftan evet kontrol aşırı etme durumundan dolayı bu gıdaları yeme ihtiyaç var. Bir taraftan da bu duygunun kontrolünden dolayı da bu sefer çeşitli vitaminleri, mineralleri bedene alamama durum var. Birçok kişide arkadaşlar demir eksikliği var. Ve yorgunlukların, işte kansızlıkların, halsizliklerin, e, üşümelerin sebebinde demir eksikliği var. E şimdi bakıyorsunuz kişi et yiyor. Bir sürü işte diyelim ki demir ihtiyaçlarını alacak bir sürü şeyler alıyor, yiyor. Ama demir eksik. B12 eksik. Folik asit eksik. Neden? Yine bunların sindirimiyle ilgili bazı durumlar var. Şimdi bunlar olduğu için Herhangi bir vitamin ve minerali de bedene bakın kapsül olarak verdiğinizde de benzer durum meydana geliyor ve yine sindiremiyor kişi. E o zaman gıda takviyesinin de bir işi yok. Fakat eğer direktman nanomolekül olup ağızda, midede geldiği anda direktman nanomoleküllerle kan dolaşımına geçecek bir sistem varsa o zaman bunlar içeriye geçebiliyor. Şimdi burası arkadaşlar. Tüm kullandığınız besin takviyeleriyle ilgili ya da yediğiniz yemeklerle ilgili en önemli nokta. Çünkü siz gidin istediğiniz kadar vitamin, mineral alın. E zaten mideye gitti bir işe yaramadı. Şimdi mesela buna benzer birçok kişi propolis kullanıyor. Şimdi evet propolis çok faydalı ve çok mükemmel bir sistem. Tamam da yüzde kaçı çözülebiliyor? Yüzde kaçını alabiliyoruz? Yüzde kaçını hazmedip sindirebiliyoruz? Bir bakıyoruz ki yüzde beş. Kalan %95 içeri anlamadı. Şimdi bunların her bir tanesiyle ilgili tabii çeşitli çalışmalar, araştırmalar yapılıyor ve bunları çok da yakından da takip ediyoruz. Ama bunun dışında da frekans tıbbıyla da ilgili bunların sürekli bir analizleri, kontrolleri yapılıyor. Ve bunlarla ilgili kendi yaptığım çalışmalarda şunu gördüm ki, özellikle zeytinyağının içerisinde bunlar çözüldüğünde ama çözülemiyor, ama nanoteknoloji sistemler kullanıldığında bütün vitamin ve mineraller buralarda çözülebiliyor. Ve bu sefer kan dolaşımının içerisine direktman geçebildiği için bunlar bize işte o sindirimin sorunlarını içeriden çözerek destek verebiliyor ve yardımcı olabiliyor. A, B, C, D, E diye K vitaminleri bunların her bir tanesine bedenimizin ihtiyacı var ama bunların dediğimiz gibi sindirilebilmesi, özümsenebilmesinin hesabı çok önemli ki aslında beden hem salma sistemlerini hem başka sistemlerini bu içeriği aldıklarıyla çünkü daha güç yapabilir. Bunun dışında özellikle arkadaşlar 1800'lü yılların ortalarına kadar dünyada antibiyotik yerine kullanan en önemli şey gümüş. Yani gümüş suları işte diyelim ki gümüş iyonuyla yapılan sistemler ve özellikle bu bir çingene bilgeliği diye geçer. Biliyorsunuz onlar ta Hindistan'dan eski bazı bilgileri alıp çeşitli yerlere götüren bir topluluk olarak bilinir. Burada gümüşü doğru şekilde kullanabilmek, gümüş suları önemli ama hani şimdi kolediyel gümüş çok zayıf. Önemli olan gerçek gümüş suları ya da gümüş kapsülleri kullanabilmek. Gümüşün öyle bir özelliği var ki, şöyle söyleyeyim, e, patojenlerin frekanslarını etkiliyor ve bedenden kovuyor. Bakın ne kadar önemli bir şey söylüyorum. Hatırlar mısınız çok eskiden bazı hani böyle e, korku filmlerinde gümüş kurşunlar, gümüş bazı şeyler kullanırlardı. İşte o bu bilgiye dayanıyor aslında. Çünkü birçok patojeni gümüş gerçekten kovuyor ama direktmanda tüm bakteri ve parazitleri öldürebilme özelliği var içeride. Bunlarla ilgili çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşın, gümüşü araştırın. Tabii ki altın, bunların çok daha ötesinde ama biraz hani pahalıya gelen bir sistem, altın, platin gibi. Fakat şunu göreceksiniz ki, gümüş bedenimizin içerisinde o kadar güçlü bir etkiye sahip ki bakteri, parazit ve birçok e, virüs türlerini direktman etkisiz hale getirebilecek durumda. Yani herhangi bir diyelim ki virüste karşılaştığı anda direktman onu parçalayıp yok edebilme güçlere olan bir şey. E, dediğim gibi bununla ilgili kendiniz e, çeşitli bilgi kaynaklarından girin, faydalanın. E, bu konuyu çok fazla daha irdelemeyeceğim. Onun dışında bor çok önemli, boron çok önemli arkadaşlar. Bugün e, boron olan içme sularından eğer faydalanan şehirler varsa daha mutlular, daha rahatlar, kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bor eksikliği olan ülkelerin sularında insanlar daha mutsuz, daha kavgacı ve daha sorumlular. Hücrelerin içerisinde o kadar müthiş bir temizlik, öyle güzel bir iyileştirme yapıyor ki bugün artık yavaş yavaş Türkiye'de biliyorsunuz temizlik malzemelerinde de bunlar kullanılmadı. El desenfektanlarını tutsun Ama en önemlisi bedenimizin içinde boru kullanmak. Göreceksiniz ki bu gelecek zaman içerisinde en etkili güçlerden bir tanesi olacak. Bor, boron. E biz bütün detoks sistemlerimize mutlaka bunu kullanıyoruz. E, temizliği yaparken, arındırmayı yaparken e, bunlardan e, faydalanmanın yolunu çekiyoruz. Onun dışında tüm Kafkaslarda kanser dahil birçok hastalığın ilacı olarak, iyileştirmesi olarak bilinen çok özel bir şey var. Bunun adı arkadaşlar mumi. Bu ee, çeşitli kömür ve petrol madenlerinin içerisinden böyle çok küçük miktarda çıkar. Fulvik asit diye de bilinir. Ve bunu doğru şekilde tabii ki yine aynı e, propolis'te olduğu gibi özümseyerek çıkartmak yani nanoteknolojik sistemlerle eğer bu da zeytinyağının içerisinde çözüldüyse arkadaşlar müthiş bir güç verici, temizleyici zaman içerisinde bedeninizin hani birçok rahatsızlıklarını kendiliğinden iyileştirici bir şey. Ee, ben 10 yıllar evvel Amerika'dan bundan çok bol miktarda getirtmiştim. kasit. fakat bir baktık ki o Amerika'dan getirttiğimiz zaten bizim burnumuzun dibinde işte e, Kafkaslar'da binlerce yıldır bütün halkın kullandığı bir şeymiş. E, zaten Amerikalılar da gidip oradan alıyorlarmış. E, ben şimdi mesela danışmanlığını yaptığım e, çeşitli besin takviyelerinde bunu özellikle önerdim. Herhalde yakında bunu yapacaklar. Numuneleri çünkü bana geldi, ilk şeyleri geldi. Ve gerçekten müthiş bir e, güçlü e, hem antioksidan hem temizleyici hem virüs ve bakteri öldürücü. Hani vücudu yenileme ile ilgili müthiş bir şey. Ama dediğim gibi bunların hepsi sindirilebilir ölçüde olması çok önemli. Şimdi diyelim bunları doğru şekilde kullandık. E, Geriye kadar besin takviyelerimizi aldık ama yine yetmez. En önemli şey ruhsal durumunuz, duygusal durumunuz. ...duygusal temizliğiniz ve arınmanız. Ondan sonra bedensel. Bedensel arınma arkadaşlar önce ağız içiyle başlıyor. Dişlerinizle başlıyor. Dişlerinizin iyi fırçalanması ve mümkünse günde bir defa tuzlu suyla fırçalanması çok önemli. Boğaz, özellikle bu bölgelerinizin tuzlu su gargarası önemli. Adaçayı gargarası önemli. Kekik ya da zahter ekstratlarıyla gargara yapmanız önemli. Bakın buraları temizledik. Ondan sonra Nefes çok önemli. Burnunuza çektiğiniz nefesi doğru şekilde alabilmek, genzinizi iyi kullanabilmek önemli. Baktığınız ekstra çok işte sorunlu bir problemli bir şey var. Buğular yapın. Diyelim ki tuzu suları kaynatın. E, Üzerini örtün. Onu buhar olarak içe alın. içeriye doğru alın. Gerekiyorsa bunların içerisine çeşitli işte nanedir, limondur bazı şeyler de katabiliriz ama o tuzun buharı müthiş bir şekilde buraları açacak. Buralarda ne var diyor ne yok temizleyecek. Tuz odalarına gidin. Böyle bir durumda Tuz içeriye alın. Nefesinize bol miktarda tuz tozu alın. Eğer tuz veya da tuz mağaraları varsa. Ee, bu konuda onlarca kişide yaptığım denemeler vardır ki bütün sinüslerde ne var ne yoksa bir kere de ameliyat gibi alıp hepsini dışarıya atabilme özelliği var arkadaşlar. Dedik nefes çok önemli ve midenizin temizliği çok önemli. Midenizin temizliğinde arkadaşlar bakın sirkeyi kullanın. Asit alkali dengeleri için kil, medikil ya da işte diyelim ki buna benzer hangi şey kullanıyorsanız, marka kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Buradaki asit baz dengesi önemli olduğu için yeteri kadar alkali gerektiğinde asidik ama asitli gıdalardan özellikle asitli içeceklerden, kolalı gazozlu içeceklerden uzak durmaya çok özen gösterin. Özellikle son icat edilen moda virüslerde arkadaşlar şekerle birleştiğinde etkisini güçlendirme sistemleri var. Bütün özellikle mukoza ve e, diyelim ki bu bölgelerdeki akıntı yapan şeylere şeker sebep olmakta. Bu sebepte özellikle böyle bir risk altında olduğunuz dönem ve yerler varsa rafine şekeri bir müddet hayatınızdan tamamen çıkarın. Onun dışında arkadaşlar gluten, Dediğimiz, bununla ilgili ekmek yemeli miyiz diye videom var. Bunu izleyin. Ee, bazılarınıza iyi, bazılarınıza iyi değil. Bunlarla ilgili gıda intoleransları yap, testleri yaptırın. Neyin iyi gelip gelmediğini, özellikle şu dönem içerisinde bunlara zaman ayırın. Bedeninizin hareket enerjisi çok önemli. Özellikle eklem içlerindeki sıkışmış olan enerjileri dışarı çıkartabilmek için buraları esnetin. Buralarda enerji meridyenleri var, hareketle terapi videolarım var, bunları izleyin. Soğuk algınlığı ile ilgili yaptığım videolar var, bunları izleyin. Ola ki bunlarla ilgili herhangi bir şey var, bunlardan faydalanabilirsiniz bakın. Doğa bize bütün çözümleri sunuyor. Fakat siz doğanın bir parçası olarak kendi huzurunuzla iyisiniz. Eğer duygularınıza bakın bir kargaşa oldu, herhangi bir konudan etkilendiniz, işte savunma sisteminiz zayıfladı, dışarıdan her şey girebiliyor. Onun için işin başı duygularınızın dengeli ve sağlıklı olması. Bunları yaptıktan sonra zaten diğerleri göreceksiniz ki yani bunun %10'u, %90'ı içerideki denge, içerideki sağlık. Kendinize güveniniz ve bunlarla ilgili çeşitli yine dediğim gibi danışmanlık yaptığım ürünleri takip edin. Mesela Detox Kampı'nda 500 arkadaşımız bunu kullandı. Ve e, her bir tanesinden de çok güzel sonuçlar aldık. Ki yine aynı şekilde Ekim'de 400 küş arkadaşımız kullanmıştı. Yani arınmalarınızı yapın. Senede hiç olmasa bir kere evinizi, beden evinizi, duygu ve zihninizi temizleyin. Ve kolay bırakmaya çalışın. Hani dedik ya ölüm bağırsaklardan gelir. Bağırsaklarınızı iyi temizleyin. Boşaltıma her gün özen gösterin. Yeteri kadar su... İcab ediyorsa mineralli su, serum kıvamında tuzlu sular içerek bağırsaklarınızı her gün boşaltım yaptırın ve boşaltım olmadan yemeye geçmeyin. Ve bunu mümkün oldukça 5 ve 7 arasında yapın ki e, bağışıklığın en önemli organları, metal organları ve hatırlatıyoruz ki bunlar akciğeriniz, timüs beziniz, kalın bağırsaklarınız, tiroidiniz ve bütün hormon sisteminiz. Şimdilik hatırlatmalarımız bunlar. İnşallah sağlıklı, güzel günlerde buluşalım. Hoşça kalın.